Hime Cem artık kendini göstermeye başlayacaktır. Anıl ve Adem favori isimler. Fakat Hime Cem'in performansı çok düştü. Oyunlarda performansı çok iyi değil. Kadınlarda ise Damla yarışmaya katıldı. Fakat oyunlarda çok acı çekiyor. Bu şekilde devam etmesi zor gibi. Nahi rakibi yok diyebiliriz. Tek rakibi kendisi. Ödül oyununu kazananların motivasyonu üst seviyelere çıkmakta. Peki 23 Haziran Cumartesi günü iletişim ödül oyununu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 I